Alar bu videoda 12 Mart 2023 tarihinde kesinleşen ancak 9 Mart ile 16 Mart arasında yoğun bir şekilde etkili olan Jüpiter-Shiron kavuşumundan bahsedeceğim. Özel bir kavuşum, önemli bir kavuşum. Ee, çok sık rastladığımız bir kavuşumdan bahsetmiyoruz. Bununla beraber Jüpiter şiron kavuşumu haricinde Venüs'ün, Juno'nun ve Kuzey Ay Düğümü'nün de birbirlerine e, bu denli yakınlaşmaya başlaması ve Juno'nun da boğa burcuna geçmesi, artık koç enerjilerini terk ederek boğa burcuna geçmesi gibi detaylardan bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdiden abone olan, yorum yapan, beğenen, paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Evet biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl itibariyle Jüpiter Koç burcuna geçmişti ve yıl sonu itibariyle tam anlamıyla artık Jüpiter'in Koç burcu etkilerini hissetmeye başladık ve yaz aylarında artık Jüpiter Boğa burcuna geçecek. Aslında Jüpiter'in Koç burcu geçişiyle beraber Cesaret göstermemiz, adım atmamız gereken konularla ilgili bazı fırsatlar karşımıza çıkmış olmalı bireysel yaşantılarımızda. Ama koç burcu enerjisi biliyorsunuz başlatıcı enerjidir. Mars doğasındadır. Dolayısıyla Jüpiter'in girdiği alanı genişlettiğini, çoğalttığını düşünecek olursak Jüpiter ve Mars enerjisinin birleşmesi tabii ki ortada bir kaos, savaş, ee, ve e, aslında e, yaşamakta zorlandığımız e, durumları ve süreçleri de tetiklemiş olabilir. tabii ki aslan dolunayın harcında söylüyorum arkadaşlar. Artık e, o konulardan çok fazla bahsetmemeye karar verdiğim için e, eski gündemlere ufak ufak dönmeye çalışacağım. Yine tabii ki çok önemli gördüğüm şeyleri her ne olursa olsun aralara derelere sıkıştırarak paylaşacağım yekten paylaşmasam da. Şimdi Jüpiter ve Şiron kavuşumundan bahsediyoruz 14 derece Koç burcunda kavuşacaklar Öncelikle Dolayısıyla ateş ve hava gruplarının, 10 ila 20 derecesi arasında gezegenleriniz varsa hele ki bu gezegenler iyice gezegenlerse gerçekten çok güzel açılar alacaksınız. Çok güzel iyileşmeler, şifalanmalar yaşayacaksınız. Belki de artık yavaş yavaş yaralarımızı sarmaya başlayacağımız, iyileşmeye başlayacağımız bir şekilde farklı kanallardan ruhsal anlamda daha çok genişleyerek, daha çok büyüyerek... Belki de kendimizi bu anlamda geliştirerek aslında kendi yaralarımızla yüzleşerek belki de iyileşmeye başlayacağımız bir sürecin habercisi olacaktır diye düşünüyorum. Ee, güzel yorumlamaya çalışıyorum. Tabi dediğim gibi Jüpiter aslında astrolojide büyük iyicil gezegen olarak kabul ediliyor. Venüs ve Jüpiter'de Venüs'ün üst oktav olarak kabul ediliyor ve hepimiz Mars'tan, Plüton'dan, Satürn'den korkuyoruz. Ama şunu da bilmekte fayda var ki Jüpiter sert açılarda bu gezegenlerden çok daha tehlikeli olabilir arkadaşlar. Bunu da her zaman cebinizde bulundurun çünkü Jüpiter girdiği alanı çoğaltır, büyütür. Dolayısıyla orada gereksiz bir şişkinlik, gereksiz bir doygunluk getirecektir. Hal böyleyken bir olabilecek bir olayın bin olabilmesi mümkündür Jüpiter'le beraber. Yani Jüpiter'i salt iyi olarak kabul etmek doğru olmadığı gibi aynı zamanda gerçekten çok güzel iyicil etkileri olduğunu da söylemek mümkün. Bunlarda bahsettiğim üzere aslında bu yılın en önemli olaylarından birisi olarak görüyorum jüpiter şiron kavuşumunu ve tabii ki Junon'un ve Jüpiter'in Boğa burcundaki kavuşumu da oldukça önemli olacak bilhassa yılın ikinci yarısında. Şimdi Shiron biliyorsunuz yaralı şifacı olarak kabul ettiğimiz, özetlediğimiz bir astroid. Aslında bizim haritalarımızda Shiron'un bulunduğu alanda kendi yaralarımız gözlemlenebiliyor. Yani hangi konularda yaralıyız? Hangi konularda içimizde uhde kalan sorun ettiğimiz, belki kendimize dahi itiraf edemediğimiz veya sürekli sürekli karşımıza çıkan konular var. Bunlarla ilgili detayları bize sunuyor. Ancak tabii ki her ne kadar yaralarımızı, kanayan taraflarımızı gösterse de aynı zamanda iyileşmeyi de vaat ediyor. Dolayısıyla bunları görerek, fark ederek, yaraların üzerine giderek, iyileşmek ve iyileştikten sonra benzer acıları çekmiş, benzer yaraları yaşamaya devam eden insanlara da şifa olma gibi bir etkisi var. Özellikle haritalarında Şiron'u baskın olan insanların zaten şifacı özellikleri de vardır ki en iyi şifacılar zaten en yaralı insanlardan çıkar. Bu da aslında Şiron'un bir nevi özeti niteliğinde. Jüpiter ise bolluk bereket, çoğalma ve genişleme gezegeni dedik. Şimdi 9 ila 15 Mart arasında 12 yıl önce en son bir araya gelen Jüpiter ve Şiron kavuşacak. Tabii şöyle bir geriye dönüp bakmakta da fayda var 12 yıl öncesine de dönüp bakabiliriz burada önemli bir enerji aktivasyonu meydana gelecek çok güçlü bir şifa enerjisi aktif olacak arkadaşlar pozitif anlamda baktığımız zaman iyileşmek için şifalanmak için muhteşem zaman dilimlerinden bahsediyoruz asla üzerimizden atamayacağımızı düşündüğümüz asla kurtulamayacağımızı zannettiğimiz yaralarımızı iyileştirebilmek adına çok güzel ilahi bir dokunuş meydana gelecek düşünüyorum özellikle tabii ki kişisel haritalarınızı destekliyorsa e, buradaki bu şifa enerjisini mutlaka değerlendirebilmemiz gerekiyor e, son zamanlarda tabii ki e, güzel şeyler yaşamıyoruz ben de güzel şeyler paylaşamıyorum ister istemez negatif alanda kalıyoruz tedirginiz endişeliyiz e, ve güzel şeylerin de vaat etmediğini görüyoruz mevcut e, durumun ama yine de e, bu bir haftalık süreç gerçekten çok özel ve çok önemli. E, aslında hali hazırda etkisi başlamış durumda ama en yoğun enerjinin olacağı bir haftadan bahsediyorum. Zaten 12 Mart günü de en yoğun etkili gün olacaktır. Şefkat, anlayış, hoşgörü, e, insanları kucaklayabilmek, sarıp sarmalayabilmek adına da oldukça önemli bir etki e, yaratacaktır daha önceki tabii ki bu e, Marsyen enerjisiyle Jüpiter'in Koç burcundaki o savaşçı enerjisiyle beraber açılan yaraların e, artık e, belki de bizim lehimize ve hayrımıza dönmeye başlayacağı, kalanların hayrına dönmeye başlayacağı bir sistematikte e, ilerleyişine de şahitlik edebileceğiz tabii ki bu enerjinin e, ben daha çok e, manevi alanda hissedileceğini düşünüyorum arkadaşlar büyük bir e, ruhsal e, şifa çemberinin içinde olacağız ilahi bir çemberin içinde olacağız e, bundan nasiplenmek de tabii ki bizim elimizde e, bol bol dua etmemiz önemli Bol bol güzelliklere niyet etmemiz önemli, yaşamış olduğumuz bu felaketlerin arkasından gelebilecek iyiliklere odaklanabilmek her ne kadar zor olsa da bunu yapmaya çalışmak, bunu başarmaya çalışmak oldukça önemli olacaktır. Zaten bu dönemde kimilerinin de hayatına bu tarz... Farklılıklar dahil olmaya başlayacak. Okuduğunuz bir yazı, bir film, izlediğiniz bir film, karşınıza çıkan bir mentor, bir kişi size bir takım mesajlar verebilir. Bunları tabii ki idrak edebilmek önemli, yaşayabilmek, sindirebilmek önemli. Özellikle bu bir haftalık süreçte bunları yoğun bir şekilde hissedebiliriz. Ve maruz kaldığımız şeyleri de tabi ki anlamlandırabilmek tamamen bizim elimizde olacaktır. Mucizevi şifalar gerçekleşecek Arkadaşlar en karanlık, en da kalan yerlerden iyileşmeler başlayacak. Kuruyan yerler yeniden çiçeklenmeye başlayacak. İnşallah umutsuzlukların arkasından gelen umut taneleri artık <gülüyor> filizlenmeye başlayacak gibi de gözüküyor açıkçası. Dolayısıyla bu bir haftalık süreç içerisinde her ne sıkıntınız varsa... Ki zaten kolektif olarak sıkıntılı bir süreç içerisindeyiz. Kolektifin de aslında şifalanacağı bir enerjiden bahsediyoruz. En iyisini kendinize yönelik hak ettiğinizi düşündüğünüz her ne varsa hayal edin ve dileyin. Gerçekten dilemek ve dua etmek oldukça önemli olacaktır bu süreçte arkadaşlar. Şimdi tabii Jüpiter ve Şiron şifacılık enerjisinin Jüpiterle beraber çoğalması, şifa enerjisinin çoğalması, bir iyilik halinin gelmesi, büyük bir ruhsal enerjinin aktive olmaya başlaması söz konusu. Tabii bu kavuşumun da Koç burcunun 14 derecesi civarında meydana geleceğini söyledik. Dolayısıyla Koç burcu temasıyla da aslında ee, özdeş bir durum var belki de jüpiter şiron kavuşumu aslında bizi tekrar yaralayarak veya yaralanmaktan korktuğumuz yerleri bize tekrar hatırlatarak bir iyileşmede yaşatacak olabilir arkadaşlar koç enerjisini de e, değerlendirecek olursak ee, özellikle biliyorsunuz koç enerjisi cesurdur ataktır e, girişimcidir cüretkardır ve e, savaşçıdır aynı zamanda burada özdeş Belki de bir cesaret göstererek, bir adım atarak bir girişimde bulunmamız, bizim de hani karanlığa bir mum yakmamız çok daha kıymetli olacak gibi gözüküyor. Jüpiter koş derken zaten söylemiştik, adım attığımız sürece şanslar bizimle beraber olacak. Karşımıza şanslar çıksa bile bizim cesaretimiz, bizim atabileceğimiz adım, bizim neyi ne kadar göğüsleyebildiğimizle ilgili, aslında tamamen bu şansla hemhal olabilmek... Umar beraber iyileşmek için niyetli olacağımızı da görebiliyoruz. Hayallerimiz ve dileklerimiz, hedeflerimiz e, büyüyor. Cesaretimiz büyüyor. Cesaret göstermemiz gereken alanlarda artık her zamankinden daha rahat olabiliriz. Yani kaybedecek neyim var ki veya e, daha fazla ne kadar kanayabilirim ki düşüncesi de aslında e, adım atmak için e, oldukça e, etkili olacak gibi de gözükmekte. Şimdi... E, Özellikle ateş enerjisiyle tabii ki Jüpiter Şiron'un kavuşumuna farklı açılardan da dikkat etmek gerekiyor. Ateşli hastalıklar, ateşle alakalı konular, yaralanmalar veya duygusal e, travmalar tetiklenebilir ama peşine hemen iyileşme ve şifa gelecektir ama dediğim gibi Jüpiter büyütme ve çoğaltma etkisinde olduğu için e, temkinli olmakta fayda var. A'nın haritasına e, bakacak olursak e, Jüpiter etkileşimiyle beraber ne gibi e, süreçler deneyimleyebiliriz özellikle e, Venüsün, Junon'un ve Kuzey düğümünün de birbirleriyle bu süreçte çok yakın olduğunu görüyoruz yani kadersel ilişkiler, kadersel birliktelikler de olacaktır. Belki birçok insan bu şifa mekanizm bir gönül ilişkisinde de yakalayabilir. Gerçekten çok kadersel karşılaşmaların yaşanacağı, insanların birbirlerine aslında yollarını, amaçlarını hatırlatmaya başlayacağım. ruhsal karşılaşmalar da söz konusu olacaktır. Bununla beraber yine 12 Mart günü Güneş, Neptün, ve Merkür kavuşumu da var balık burcunda ve Ay ile de çok güzel bir kontağı var yani gerçekten çok özel karşılaşmalar, konuşmalar, paylaşımlar çok güzel şifa kanallarını açabilmek adına etkileşimler aktif olacaktır buradan baktığımız zaman duygusal anlamda büyük bir derinlik hissini de yaşatacak gibi gözüküyor bu kavuşum ve etkileşimler ama bir taraftan da Jüpiter-Şiron kavuşumunun Palas'la kare görünümü var. Yine bir savaş, bir gerginlik enerjisi aktifi olabilir açıkçası. Olaylara karşı tabii ki kolektif anlamda böyle bir gerginliğin içerisinde olabilmek söz konusu olduğu gibi. bireysel yaşantılarımızda da olaylara karşı profesyonelce yaklaşmanın zor olacağı, belki de Büyük tesir altında kalacağımız süreçler yaşayacağımız bir durum da olabilir. Bazen e, yoğun coşkunluk hali, yoğun iyilik hali de insanı fazlasıyla ürkütebilir ve korkutabilir. Böyle bir ihtimal de olabilir arkadaşlar. Ve stratejik davranmak, e, akıllıca yaklaşmak her zamankinden daha zor da olabilir. Böyle bir ihtimal de söz konusu açıkçası. Bununla beraber tabii e, Mars'ın... Sert görünümleri de var. İkizler Burcu'nun artık son derecelerine yaklaşmış olan Mars'ın Neptün Güneş ve Merkür'le de kare görünümleri var. Burada dediğim gibi bir takım gerginlikler, kanmalar, kandırılmalar, yalanlar da etkin aslında belki bizi zora sokacak bazı süreçlerden geçtikten sonra aslında gerçek ve mutlak doğruya dolaşabilme imkanımız var ama bir taraftan zorluk bir taraftan sıkıntılar bir taraftan da büyük ve yoğun bir şifa enerjisi aktif bizim yoğunlaşmamız gereken konu bu yani bir sıkıntı yaşıyorsak hani nerede şifa enerjisi diye düşünmemeliyiz yani onun peşine gelen bu yoğunluk aslında çok daha etkili olacaktır ve belki de bizim cesaret gösterebilmemiz adına yaşamış olduğumuz krizlerde bir sebep olacaktır. Özellikle burada tabii ki Şiron bizim yaralarımızı açtığı için ortaya çıkarttığı için belki de kendimizi savunmasız hissetme hali de olabilir arkadaşlar yani kabuk bağlayan yaralarımızın tekrar açılması bizi gerçekten ciddi anlamda zora sokabilir konfor alanımızın dışına çıktığımızı hissetmek duygusu da aslında oldukça zorlayıcı olacak gibi gözüküyor ee, bu süreç itibariyle Jüpiter'in buradaki desteğinden e, her durumda faydalanmamız gerekiyor. Şifaya kuca kaçmamız gerekiyor. Ne kadar acı verici olursa olsun yaralarımızla yüzleşip aslında uyanışımız için bu yaraların e, bize ne büyük nimetler ve faydalar sağladığını da fark edebilmemiz gerekiyor. Zor da olsa arkadaşlar. Evet. Evet. Çok uzatmak ve sıkmak istemiyorum sizlerim. Hepinize teşekkür ediyorum. Güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel insanlar biriktirmişim. Ee, özellikle bu e, felaketle beraber e, çok özel insanlarla tanışma Fırsatı da elde etmiş oldum. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Arada ufak tefek pürüzler çıksa da hiç sorun değil. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabından veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgilerimi gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın.